Çalışıyor. Arkadaşlar hoş geldiniz ya. Ne güzel burada görmek sizi. Hoş bulduk. Kanalıma hoş geldiniz. Hayatımızda beşimiz bir arada hiç konuşmadık. Evet. Evet. <gülüyor> evet. Hayır. Hayır. hayır. Evet Duyur hayır anlaştık. <gülüyor> Kulaklığı çıkarınca bağırman duyuluyor yine biliyorsun değil mi? Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> lazım. Aslında beş altı erkek olmaktan biz de mutlu değiliz burada yani. Sadece e, otomatik olarak öyle onu verdiğinde bazen onu dengelemek için e, çaba gösterecek enerjimiz olmayabiliyor. Biraz öyle bir durum var aslında. E, ama ben istiyorum yani e, dengeli olmasını bu tartışmaların cinsiyet açısından. Zaten 6-7 erkek bir şey tartıştığımız zaman kesinlikle ve kesinlikle kafamızın çalışmadığı bazı konular var. Şurada bir iki tane e, kadın olsa başka perspektiften görecek. O yüzden de dengelemek lazım. Onu başaramadık şu ana kadar ama başarmamız gerekiyor bence. Bundan sonrasında benim aklımın köşesinde olacak şeylerden bir tanesi. O yüzden sizin de aklınızda olsun. Ee, i̇kinci düşündüğüm şey şuydu. Ne kadar geniş yapalım, yani ne kadar koronavirüs, COVID-19 vesaire etrafındaki konulara değelim ya da acaba bu hafta birazcık ara versek bu konulara ve başka konularımı tartışsak, sohbet etsek e, diye bir soru sordum kendi kendime. Vallahi inanın net bir cevap da veremedim yani bayağı da kafa yordum buna çünkü öyle bir durum var ki e, ya yapabildiğim en iyi şey şu oldu ikiye böldüm başlıkları korona başlık ile ilgili olmayanlar diye e, ama bütün tabi gündem onun etrafında dolaşıyor şu anda o yüzden oradan kaçmak da çok mümkün gözükmüyor ne yazık ki e, şimdi birkaç tane gündem var bunların hepsine ne kadar girebiliriz bilmiyorum ama bir tanesi Türkiye'deki vaka artış hızı konusu var e, bir 48 saat hiç çıkma diye şu anda e, bir gündem var. Ee, bu dışarı çıkmama konusunun ekonomik boyutu, ülkelerin kendi kas gücü, kasasının ne kadar dolu olmasıyla alakalı olduğu gerçeğiyle aslında şu anda karşılaşıyoruz hepimiz farklı farklı şekillerde. Çünkü aynı stratejiyi uygulamak istese de ülkeler hepsi aynı şekilde uygulayamıyor çünkü sınıfların satın alma güçleri farklı. İşte İngiltere çıkartıyor, Kanada çıkartıyor, milyarlarca dolar veriyor vesaire. Şimdi burada şirket sahibi insanların maaşlarının %80'inin verilmesi gibi bir durum söz konusu. beni ve etrafımızdaki insanları bile etkileyen bir durum. Yani devlet gerçekten bir rezerv ayırıyor buna. İşte Türkiye'de çok bu mümkün olmayınca insanlara evde otur deyince çıkmasının zorluğu gibi konular var. maske üretimine amatör olarak girmiş insanlar var. Bu ilginç bir konu başlığı. bunun bir anlamı var mı, yok mu? Gerçekten bir bir defa kitle, e, kitlesel öğretim anlamından mantıklı mı? Sonra bugün Çerha bizimle. E, Çerha'yı zaten tanıyorsunuz çoğunuz ama tanımayanlar için Çerha da benim çok yakın bir arkadaşım ve en önemli özelliklerinden bir tanesi kendisinin son derece e, çevik bir girişimci olması aynı zamanda. Yani sadece bir mühendislik. O yüzden şu dönem içerisinde e, sen bahsedersin birazdan e, solunum cihazlarıyla ilgili bir şey yapıyorsunuz değil mi? Aslında normalde ev otomasyonla ilgili ee, ...çalışan bir şirketken... ...şu anda oraya bir yön değiştirmiş durumdalar. Ee, onun detayını anlatır. Onu çok merak ediyorum. Bir de işten çıkartmalar konusu var. Yani e, ciddi anlamda... ...bence oradaki problemin daha... En, ...en en başındayız. Bakalım nereye götürecek bizi önümüzdeki dönemler ama... ...Amerika'da tabii... ...Lönk diye yarın gelme şeklinde işten çıkartmalar... ...olarak birazcık vuku buluyor galiba. Türkiye'de nasıl oluyor bitiyor. İngiltere'de nasıl oluyor bitiyor. Diğer yerlerde nasıl oluyor bitiyor... Biraz onları konuşuruz. Bir de böyle çerez konularımız var. Bunlara hangisine ne kadar gireriz, hangisine ne kadar girmeyiz bilmiyorum. Akışına göre bırakırız. Ee, Instagram'dan herkes canlı yayın yapıyor bu aralar. Bir de o canlı yayına gıcık olanlar var. Niye bu kadar insanlar Instagram'dan canlı yayın yapıyor, işimiz mi yok, iş, gidin falan diye. Bir antipati <gülüyor> durumu oldu yani orada. Ee, tarafların argümanlarını biraz konuşuruz belki. Ee, bir de bu C19 güzellemesi diye bir konu var. Yani ya işte koronavirüsle hayatımıza girince aslında birbirimizin kıymetini daha iyi anladık. Artık arkadaşlarla daha çok görüşebiliyoruz, daha çok konuşuyoruz vesaire gibi. Ee, bir de birkaç tane haber var. Genel gündem böyle gözüküyor. Bunların içerisinden bizi heyecanlandıran konulara deye deye gideriz. Ben ilk önce Levent'e pas vereyim. Ee, bu arada bir, bir saatlik bir seans yaparız. Ondan sonra bir çay kahve molası veririz. Ondan sonra... Bir i̇kinci saatlik seansımızı yaparız. iki saatte toparlarız bugün diye düşünüyorum. Event, e, Türkiye'de Herkese Bata selamlar. Artışı konusundan <gülüyor> başlayabilirsin eğer istiyorsan. Yoksa... Ee, çok hazırlıklı hani olmamakla beraber hani birazcık en azından girizgili olsun hepimizin sohbetini. E, Baya evde olmak beni bunaltıyor. İşte İstanbul-Göktürk koşullarında. Şu an üçüncü hafta e, ortalama maksimum günde böyle bir 10-15 dakika dışarıda oluyorumdur. Türkiye'de vaka artışı inanılmaz yüksek. Ben Göktürk'te oturuyorum. Göktürk genel olarak sosyoekonomik-sosyokültürel seviyesi İstanbul ortalamasının üzerinde bir semt bilmeyenler için. Ama burada bile sokakta inanılmaz fazla insan görüyorsunuz, özellikle hafta sonunda. Hı hı. Yani bütün uyarılara rağmen hatta şöyle manzaralar var. Muhtemelen 65 yaş üstü olduğu tahmin edilen bir anneanne torununu işte el ele gezerek hani bir yere doğru götürüyor vesaire. Hani böyle şeyler. Hani iki jenerasyon hani yan yana olma durumlarını sıklıkla görüyoruz. Dün biz de canlı yayını izledik. Canlı yayın açıkça hani buradaki genel kanı, Türkiye'deki genel kanı şu. Devlet herhangi bir şekilde ciddi bir sorumluluk almak istemiyor ve sorumluluğu bir süre en azından vaka artış hızı birazcık yavaş, yani yavaşlamasını hani öngörerek bu sorumluluğu halkın üzerine atıyorlar. Ama bu şekilde giderse hani bizim genel olarak öngörümüz hani bizim dediğim hani ben eşime yakın çevresi hani sohbetlerinde diyebilirim ya da iş çevresinde. Hmm. bir hafta 10 güne full lockdown'un geleceğini öngörüyor herkes. Birçok araştırma yapıldı. İşte Konda ve bir iki yerin daha araştırması vardı. Şu an Türkiye'de insanlar işsizliği ve ekonomiyi koronadan daha çok önemsiyorlar. Hmm. Dolayısıyla mesele işten çıkarılmamak. Hani bu çok hayati bir nokta. Bir de hani Türkiye gibi şey seviyesi nasıl diyeyim? Algı seviyesi daha düşük toplumlarda ekonomi her zaman çok daha önde geliyor. Hani şey muhabbeti vardır ya, bana işte sigaranın öldürmeyeninden var. Gerekirse işte e, cinselliği azalsın ama öldürmesin hani e, noktasında. Hani algı seviyesi oldukça düşük o noktada. Şu an insanlar işini kaybetmekten, koronadan daha çok korkuyor. E, onu söyleyebilirim. Birçok şirket, hani uluslararası şirket duymadım ama lokal şirketler e, işten çıkarma noktasına giriyor. Bunu bu arada samimi olarak yapanlar da var. Hı hı. Bir iki tane küçük not almıştım onlardan bahsedeyim. Mesela küçük bir işletmişsiniz. E, işten çıkarıyorsunuz. İşten çıkardığınız zaman tabii ki işte e, maaşını ne kadar seviyeden gösterdiğinize bağlı olarak değişmekle birlikte e, kıdemini, ihbarını vesairesini veriyorsunuz. Ama aynı zamanda işten çıkardığınız kişi işsizlik maaşından yararlanabiliyor. Yani şu an devletin korona hı. çerçevesinde yapmadığını aslında siz yasadan yararlanarak e, işten çıkardığınız kişileri e, kullanabiliyorsunuz. Veya tabii ki işler düzeldiği zaman tekrardan hani insanların işe geri kazandırılması gibi hani bir projeksiyon var vesaire. Ben hani ilk kaydını almadığımız sohbetten şunu öngörüyorum. Bence işletmeler çok kalabalık. Yani o şekilde de lafı bitiriyorum. Genel olarak bu bir restoran olsun, bir kafe olsun, bir fabrika olsun, bir atölye olsun vesaire. Özellikle gelişmekte olan ülkeler çok fazla insanla. Birim bir işi, job'ı ya da hani bir turnover generation'ı, value creation'ı yapıyorlar. Bence bu işletmelerde şunun farkındalığını e, güdecek Bir sürü insan çıkaracaklar, atıyorum 40 kişilik bir işletme, bir restoran diyelim. 30 kişi, 35 kişi çıkardı, 5 kişiyle dönüyor kendince. E, işler düzeldikten sonra 25-30 kişiyi geri almayacak. E, şunun farkındalığına varacak. Ben çok da az insanla dönebiliyormuşum, işimi yapabiliyormuşum e, diyecekler. Dolayısıyla da ben işsizliğin koronadan sonra çok daha kalıcı olacağını zannediyorum. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde. Ee, şimdilik aktarabileceklerim bu kadar. Ee, şey gibi oldu gerçekten. Ee, Bize Tunus'tan bağlanan Levent Alevi'ye teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Falan gibi. Abi gibi. kayıt olduğu <gülüyor> için biraz daha işte şey yoksa şey yok. Güzel güzel. <gülüyor> teşekkürler. Teşekkürler Levent Alevi. Ee, ya şu grafiği bilmiyorum <gülüyor> görüyor musunuz sol tarafı? Ee, Türkiye. Şey ya, bence gurur duyulacak bir tablo yani. Ee, başı çekiyor yani burada. Bu arada bir şey sorabilir miyim? Özellikle İngiltere'de, e, UK'de yaşayan arkadaşlarımıza. Ya bir şeyi çok kısaca da bir bugünü konusu olmayabilir ama hani Tabii bir de. yer İngiltere biz kendimiz deal edeceğiz dediler. Ee, Boris Johnson vs. Hani, e, kendimiz de yapacağız dediler. Evet. Biz, biz kendi kendimize diyal edeceğiz, laktan yapmayacağız, herkes infekt olsun <gülüyor> muhabbeti ama sonradan durum böyle bir 360 derece döndü. Hani bugünün konusu olmamakla beraber hani günün sonuna doğru oradan da bir update verirseniz çok iyi olur süreci bir özetlerseniz. Tabii tabii kesin, kesin değilim yani oraya da. E, hatta e, Barkan sen şey yapmak ister misin? E, kısaca izlenim olarak ne görüyorsun, ne biliyorsun? Özel bir yorum şey yapmana gerek yok. Yani, kabaca bir özet gibi düşünmek zorunda değilsin. Bu arada kraliçe Boris Johnson falan da şey infekt olmuş dediler. Doğru bilgimidir? midir? Siz doğru de doğru Boris Johnson yani. e, infekte olmuş, e, yakalanmış hastalığa kendisini de karantinaya etmiş. Twitter'dan falan kameraya çekip şey göndermişti. Evet, evet. Dün de kendisi zaten şey yaptı. E, selfie şeklinde açıkladı evde olacağını. iki hafta boyunca e, işleri evden yöneteceğini falan söyledi. E, yani İngiltere'de durum aslında e, biraz enteresan. Çünkü şimdi insanların, işte sen Ozan işte self-employed'sun. E, bununla ilgili bir measure var. Senin şu anda kazanacağın işte normal kazan... ...korona olmasaydı kazanacağın işte e, karın, maaşın neyse %80'ini self-employed'lere verecek. Fakat e, normal çalışanlar, e, işe gitmek e, zorunda olanlar var. Yani mesela en son işte senin de gönderdiğin bir tane Reddit'te bir fotoğraf vardı. İşte e, insanların gelirlerini güvenceye almazsam durum bu olur diye fotoğraf koymuşlar. Bütün metro hıncahınç dolu. Evet. Yani iki metre kuralı falan filan geç. Evet. ha süper. <gülüyor> bu, yani bu bu arada gerçekten bizim orada çok yani. uzak değil, Dün... koronavirüsten hı hı. sonra falan. E şimdi İstanbul'daki durumda bundan çok farklı olmayacak çünkü gerçekten Levent'in dediği noktaya değiyor. Milletin para kazanması lazım o kadar. Yani e, ya para önemli, para mı? Şu, benim çok böyle fitil olduğum bir şey var, bir, bir, tabir, bir tabir var. Para mı önemli, sağlık mı? Ya bu, Böyle bir soru mu olur yani? Adamın ev kirasını vermesi lazım. Tabii ki sağlık daha önemli ama e, yemek satın alması lazım yani. Parası yeteri kadar fazla olan insan için para mı önemli, sağlık mı önemli? mi? Retorini yapmak çok soğukkanlı ve kolay. Ama parası olmayan insan için çok farklı bir duygu. Pardon Barkan araya gidelim. Kesinlikle. Giden, yani çok katılıyorum. Yani, yani şey şu mesaj şu. İnsanların gerilerini güvence altına almadan karantinaya gir. İşlerini uzaktan hallet. Self isolated. Bence diyemezsin. Ee, diğer bir örnek nasıl? Ee, herkese, bütün vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmadan ...maskesiz sokağa çıkmayı yasaklıyorum diyemeyeceksen, bu da ona benzer bir şey. Sen kendi koyduğun standart dışı bir kural için... ...ben cebimden harcama yapmam bu durumda doğru değil. Dolayısıyla planlaması gerekiyor artık. Sağlık Bakanlığı mı planlayacak, Tayyip Erdoğan mı yapacak... ...niderliğine bir şekilde ayarlanması gereken bir şey. Hı -hı. Bu durumda da şey devreye giriyor. Senin ne kadar kenarda acil durum bütçen var? Bunun ne kadarını bu tarz aktiviteler harcayabilirsin konusu. Hı -hı. Ama şey enteresan yani mesela şu fotoğraf dün falan Londra'dan bir de Tottenham bu şey ne istasyonuymuş? Seven Sisters gayet merkezi bir yer. Hı -hı. İnsanlar muhtemelen şey hala işe gitmek zorunda olan gördüğünüz gibi yüzlerce insan var sadece bir istasyonda. Bir de şöyle bir şey yani bu dönemdeki müdahalelerin bir formül olmasını da o kadar net görüyoruz ki devletler ne yapacaklarını çok bilmiyorlar. Yaptıkları şeylerden bir tanesi tren sayısını azaltmak oldu. Şimdi tren sayısını azalttığı zaman trenlerin içerisinde insanlar daha tıkış bıkış biniyor. Araya mesafe koyamıyorsun trenin içerisinde. Belki de Doğru. tam olarak yapmak istedikleri zıttı yani. Evet iş dışında da insanlar sosyal hayatlarında işte daha önce de konuşmuştuk. Günde bir sefer spor yapmaya çıkabiliyorsun şu anda İngiltere'nin her yerinde. Ben de bir buçuk iki saat önce bir bisiklet turu yaptım bir arkadaşla. Ee, bir Hyde Park'ın etrafına döndük vesaire. Hı hı. Bayağı kalabalıktı. Yani bir yaya trafiği de vardı ciddi bir şekilde. Hı hı. Ee, çok fazla yaşlı insan görmedim ama e, yani bu iki metre kuralını ihlal eden bir sürü insan vardı. Beraber böyle beş altı kişi grup halinde yürüyenlerden tut da aile olarak e, hı hı. yürüyüşe çıkmış insanlar. Bisiklet de çok fazla var. İnanılmaz derecede yoğun do bisiklet yolu etrafındaki. E, yani bu, bu henüz önüne geçilmiş değil, ne kadar koronayı azdırıyor, arttırıyor tabi bilmiyorum bu tarz yürüyüşler, sporlar vesaireler ama... Yani insanların evet. büyük bir kısmı parklarda falan dolaşıyor, parklar ciddi kalabalık. Ben yani, evet. bizim işte gittiğimiz parklardan bir tanesi hatta Çerağı'da gelmişti oraya. Şurada Paddington Recreation Grant var ya, orası evet. dolu yani herkes böyle şey gibi resmen, panayır yeri gibi yani hani. Normalinden tabii daha kalabalık hatta. Normal... Normalinden daha kalabalık hatta. Normalinden daha kalabalık. Çünkü başka yere gidecek insanlar gidemiyorlar aslında. Yani evet. e, tek sosyal aktivite parka çıkmak olunca e, bir de tabii çok garip durumlar da var. Yani böyle geçen ben çıkayım dedim bir kısaca. E, biraz elime kağıt kalem aldım, güneşte oturup not alayım dedim. Sonra dışarıdayken fark ettim. Abi dakika dedim şu anda aslında illegal bir hamle yapıyorum. Yani kimseyle sosyalleşmiyorum. Koşuya da çıkmadım. Tek başıma parkta oturuyorum ama aslında yapmamam gereken bir şey. Evet, Yasaklı ee, aktivite. Sürekli yürüyor olman veya bir şey yapıyor, aktivite yapıyor olman gerekiyor. Evet, evet. Ee, yani bu konuda işte insanlar ne kadar vatandaşına güvenecek, ne kadar kendisi işini yapacak falan filan konusu çok garip. Ee, Çerrağat sen ne diyorsun, ne görüyorsun? Sizin e, Yani hem kişisel olarak gördüklerini duymak isterim, konuşamadık bir süredir, hem de e, özellikle... Türkiye'de birçok işletmeyle çalışıyorsunuz yani sık bir şekilde. E, tedarik zincirleri içerisindesiniz. Hatta ben belki yani. yaptığın işten bir tık bahsedersen bilmeyenler için faydalı olabilir. O yüzden senin gözlemin belki işte Türkiye'nin middle standı için, orta boy şirketlerinin e, şeyi için çok anlamlı olabilir. E, orayla ilgili iyi bir gözlem olabilir diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum nasıl görüyorsun. Valla şimdi önce şuradan başlayayım. Yani i̇lk defa böyle hani Türklerin paniği vardır ilk defa işe yaradı. Yani bizlere ne kadar bu işin geç başlarını gördük, şu yayılmanın gerçekten insanları bayağı bir panik yaptı. Bu iyi bir şey aslında. Öte yandan hani e, aslında başkasının bir lafı vardı yani. Şu süreçte bu eskiden hep büyüklerimizin e, elini öpmek lazım diye. Hani biliyorsun toplum olarak daha farklıyız yani. Evde ayakkabıyla yürümeyiz. İşte biraz daha temizizdir. İşte geçenlerde biri konuştunuz mesela bizde e, komik gibi ama gerçekten bir tarat kültürü vardır bizde yani. Biz yani, tuvalet kağıdına ihtiyaç bile duymayız aslında, farklı bir temizliğimiz var. O açıdan bize e, böyle daha gece başladı ama tabii her zaman gibi El Turco diyoruz yani bir Türk lavalli diye, i̇şte arkadaşın dediği gibi sokaklarda işte el ele yürüyenler, hiç umursamayan amcalar, teyzeler. Yani o açıdan tabii <gülüyor> biz kendimizi izole ettik, koruyoruz. Ama e, yani onlar düşünüyorsun, biz çok riskli bir e, şey değiliz yani yaş ortamımız olarak. Onlar daha büyük bir riskte. Biz sadece çok iyi bir taşıyıcıyız yani. Eti yandan e, Devam heh. et, pardon. E, çok Yok, küçük bir, bir parantez, göreceğim. şunu gireyim oraya madem böldüm. Evet. Ee, İzlanda'da Hı -hı. mesela bir tane şey var, bununla bağlantılı diye söylüyorum. Ee, Hı -hı. İzlanda'da test yaptılar, yapmışlar. Bayağı kalabalık bir gruba yapmışlar. Yaptıkları testte de e, şey diyorlar... E, yani semptom göstermeyen de bir sürü insana yapmışlar. Şuradaki linki kopyalamaya çalıştım da biraz zaman aldı, pardon. Hop. göstereyim size. Ee, şey diyorlar, yani <gülüyor> sayfayı kaldırmışlar. Peki, belki de yalan haberdi. bilemiyoruz şimdi. Yaptıklı insanların yüzde fazlası hiç semptom göstermiyor. Sonucu çıkmış orada yaptıkları testten. Toplum, yani şu ana kadar toplumsal yüzde de en yüksek şey yapılan. E, sonuç vermiş. O yüzden ciddi anlamda taşıyıcı bir grup var. Biz geçirmiş haberimiz olmayabilir. Vesaire. E, devam et lütfen. E, evet dediğin çok doğru. Yani zaten bir arada tencere döneminden bahsettiler. Hani işte virüs gözüküyor, gözükmüyor falan filan. Aslında biz mümkün mertebe e, yani aklıselim gençler olarak büyükleri korumaya çalışıyoruz ama büyükler biliyorsunuz çok inatçı anneler babalar var. Artık onları kendini korumuyorsunuz da çok da yapacak bir şey yok. E, öte yandan e, geçen hafta, iki hafta önce işte bu iş mevzuna gireceğim. E tabi hani e, bizde bir OHAL gibi bir şey aldık bu bizde. Yani bizde e, 13 çalışan var iş yerinde. E, üretim hariç, yani montaj üretim hattı var. O hariç herkes, yani işte satışçısı, muhasebecisi, tasarımcı herkes evden çalışabilir ama tabii ki de üretim çalışamaz. E, üretimi e, eve yollamak istesen e, üretim olmayınca e, para girişi olmayacak. Öte yandan Zaten en ufak maaş alan üretimdeki insanlar. Onlar mağdur olacak yani. Biliyorsunuz askeri maaşın bitirmek üstünde olurlar zaten. Hani e, ben de şöyle yaptım. Bizim arkadaşları çağırdım çünkü Çok iyi çocuklar zaten. Ya derim durumlar böyle. Yani e, ciddi bir sağlık sıkıntısı var. Kimse evine e, virüs taşımasın. Kimse de buraya virüs getirmesin. E, dedim ki yani ne yapmak istersiniz? Yani onlara seçenek sundum. Ya dedim ben size gerekli şeyi sağlayayım burada. Yani işte eldiven, maske, işte kremler her neyse. Ya dedim hani evinize hatta firma arabası vardı. Dedim onu da tahsil ettik. Hani evinize izole gidin gelin. veya isterseniz ücretsiz izin. Veyahut da izin hakkınız varsa ondan kullanın. Düşünler bir yarım saat. Çok uzun sürmedi. Çünkü demin Levent ne ya yani insanların para derdi olduğu için dediler ki abi bize para lazım. Yani şimdi biz izni çıkarsak, e, para da alamayacağımız için çalışmak istiyoruz dediler. Dedim, hay hay siz bilirsiniz. Yani e, o zaman bizim elimizden ne geliyor? İşte arabaya tahsis ettiklerim derim ki bir yere çıkmayın, evden eşe gidin falan. Şimdi öyle çalışıyorlar. Ama tabii onlarda da korku oldu. Hani biz işten mi çıkaracaksınız, işte, nasıl olacak falan. Hmm. E, bu korku herkes de var. Ben de katılıyorum yani. Hani insanlara evden çıkma diyorsun, o zaman adamın kirasını da öde. Çok basit bir şey, hani devletsin yani. Tabii öyle bir şey de yok. Zaten dün de konuştu. Çok garip garip konuştu dün de yani. Hiç kimse bir şey anlamadı ne konuştuğunu zaten. Öte yandan yani sokağa çıkma gelmesi çok doğru ama valla Türkiye için ya, ne olur bilmiyorum ya. Yani hiç ilsesiz bir şey değil. Ekonomik olarak zaten biliyorsunuz birileri öksürürse dolar iki katına çıkma potansiyeline sahip. Hı hı. Yani şu an pazartesi sokağa çıkma yasağı bence dolar altı buçukken yarın pazartesi sabah sivil buçukla açılabilir yani. İşte şaşırma. Hı hı. Ya bu yani, 48 saat e, dizi... dışarı çıkmayın konusu peki nasıl giriyor bunun içerisine? Yani e, bunların hepsi tavsiye niteliğinde değil mi şu anda? Ya şimdi 65 yaş üstüne ya, kısıtlama dendi. Zaten yasak denmedi. 65 yaş üstüne ee... ben yasak diye biliyordum. Yani polis falan kovalıyor diye hatta 65 yaş üstüne ki yani, insanları. Yani, kısı... yani işte adını kısıtlama dendi ama yasak aslında. Heh. Ama tabi geçen gün bir tane üç gün önce haberlerde vardı. Bir tane kahvehaneye basmışlar. Tabi İstanbul'da değil yani. Anadolu'da herhalde. Adamlar şaşırıyor şey polisler niye burada falan diye. Polis diyor ki salgın var niye buradasın. Adamın benim haberim bile yok diyor. Yani böyle insan da çok var. Nasıl oluyor? Yani bu, bu ciddiyetin belki en yüksek derecede İstanbul'da var. Gerisinde hiçbir ciddiyet yok zaten. Biliyorsunuz Rize'de 12 tane... Şey, beldeyi şey, karantina almışlar falan filan. İşte domates satar gibi. Tabii tabii domates satar gibi mikrofonla evden çıkmayın diye şey yapıyorlar. Yani hem bir yanımız iyi hem bir yanımız kötü. Ee, ama şunu söyleyeyim biraz da iş konusuna gireyim yani. Ee, bence bu saatten sonra kartlar çok değişecek. Yani çoğu insanın eski, eski işi kalmayacak. Yani ee, şöyle değineyim o konuya da geçiş yapayım. Bizim tabii doğal olarak, evet ben e, otomasyon sektöründe, yani akıllı ev sektöründe akıllı cihaz tasarlıyoruz. dokunmatik ekranlar, sensörler, bluetooth, zigbee falan filan bir sürü e, yeni çağa ayak uyduracak biraz da inovatif şeyler tasarlıyoruz. E, şimdi e, çok böyle görüştüğümüz e, iş geliştirme grupları var diyeyim yani. Onlardan biri iki hafta önce e, bir LinkedIn'de bir şey paylaştı. Dedi ki birkaç do, endişesinden dolayı birkaç doktorla görüşmüş. solunum oksijen solunum cihazının ileride yani hastalık bir ortadan kalksa bile ciddi bir ihtiyaca nail olacağını düşünmüş. hani bize dedik ki yani böyle bir durum varsa hani biz de mühendislik olarak teknik açıdan elimizden ne görse yaparız dedik. Sonra ciddi bir konuşmalar başladı. yani şu an şöyle özetleyeyim bir bir hafta boyunca WhatsApp üzerinden işte yine dünya çeşitli yerlerinden e, arbi çalışması yapıldı. İşte keyfeler okundu. Ne önemli değil falan filan. Yani amaç şu e, e, tabii biraz ticari şimdi, ticari kısmı var ama daha çok şey e, yani bu e, cihaz tasarlandı şu an. E, umarım e, işte Nisan'ın ilk haftası serületime girecek. Bir 10K'lık bir sipariş var. Çünkü herkesin yani sipariş olmasa da <gülüyor> yani e, amaç aslında e, Ucuz üretim, yani herkesin kullanabileceği bir oksijen e, solunum cihazı. E, pantal olabilir, çok teknolojik değil ama mesela herkese ulaşması. Hatta temelinde open source yatıyor. Yani biz e, testler testlerden sonra bütün datalarını e, online açacağız ki, yani e, bu 3D datalar, işte airplane datalar, kalıplar, metaller falan ki, ne bileyim yani İngiltere'de bir e, eğer gücü varsa dosyaları alıp, e, üretime koyabilirsin bunları. Hayır, muazzam çünkü, bir şey yapıyorsunuz ya. Gerçekten çok imreniyorum yani. Hele ki bunu open source yani, olmanız ayrıca bir e, duygu katıyor işin içerisine. Helal olsun valla. Yani çünkü şöyle dedik hani e, bilmiyorum bir kar amacı da gütmek doğru değil ama hani hiç olmazsa mühendisimiz... Bence yanlış değil bu de... arada. Bitir. Evet, kar yani. amacı ile ilgili bir yorum yapacağım. E, ama bence yanlış da değil kar amacı gütmek zaten. Yani yanlış değil hani e, şimdi mesele şu bize ne katacak? Bence para en son madde. Yani ben aklımdan geçen açım. önce bir insanlığa faydası olacak. Yani mühendisliğim bir işe arasın bu saatten sonra. Öte yandan e, mesela e, birkaç yani e, network kısmını yöneten birkaç kişi var. Tabi onlar boyuna networke insan katıyor. Kimler var? Çok ilginç gruplar kurulmuş. Havacılık, e, marine kısmında elektronik, işte medical e, cihazlar üreticileri derneği falan filan katıldı böyle. 10-15 grup falan katılıyor, network genişliyor. Öte yandan tabii eğer e, işin sonunda da bir e, kapital gelirse ne ne olmasın yani? Hı hı. Ama yani şunu, şunu gösteriyor, hani aslında bizim ortaklarla biliyorsun, tanışın ortamla. Onunla konuşurken temel şudur yani. Abi yani e, 1 iki ay, 3 ay, 4 ay içinde kimse evine bir otomasyon cihazı almayacak. Yani kimse ''Bay, kapımı açtım mı? Kapımı şuradan, telefondan açayım.'' falan demeyecek abi. insanlar diye ki nefes alayım. Tabii öncelikler sıralaması <gülüyor> değişti. Yani, yani. Ben, ben, yani söylediğin şeyler içerisinde bence e, hepsini belki şu anda ana konumuz içerisinde giremeyiz ama iki üç tane kritik nokta var. Hatta bence üç tane kritik nokta var. Bir tanesi girişimcilik, bir tanesi koronavirüs tarafı, bir tanesi de para kazanma ile ilgili konu. E, şimdi koronavirüs ve işte sağlık etkisi. Van, van, ventilator dedikleri aletlerden bir tanesini yapıyorsunuz aslında değil mi? Kendi içerisinde. E, aslında ventilator biraz şey e, akciğer yerine geçiyor. Bu e, direkt e, şey nefese oksijen pompalıyor aslında. Nefes havayla karışık. Belli Güzel. bir orana göre falan. Anladım. Şeyi falan yani ekran görüntüsü falan paylaşabileceğin bir şey falan varsa bana atarsan açarım belki birazdan. Eğer istiyorsan ve şeyse okeyse. Evet. Şey tarafı, bu para kazanma tarafıyla ilgili bir yorum yapayım. Ondan sonra da Barış'a atacağım sözü. Ee, yani ne, belki, küçük küçük bir parantez, şöyle birazcık daha uzaktan bağlayayım konuyu. Burada ben bir adamla tanıştım, Karl diye. Ee, çera herhalde, şe, barkan mı düştü? Gelir şimdi galiba. Carl diye bir tanıştım Londra'da. Bana şeyden bahsetti. Hatta eşi, eşi de Türkmüş galiba. Gitmiş gelmiş çok İstanbul'a. Dünyayı falan çok dolaşmış. Ben şey anlamaya çalışırım dedi. Her toplum neci toplum kabaca. Yani hani o toplumun en dominant, hani tek bir meslek olsa toplum hangi meslek olur vesaire falan gibi. Mesela Türkiye aslında özellikle İstanbul'da İzmir tüccarlar toplumu aslında. Tüccarlık çok önemli. Bir şey alıyorsun, bir şey satıyorsun, bir şey alıyorsun, bir şey satıyorsun. Evet. Belki bunun zaman içerisinde birazcık negatif tarafa gitmesinden dolayı Türkiye'de para kazanmakla ilgili negatif bir algı var. Yani parayı kazanmak aslında birisini kazıklamak gibi algılanabiliyor bazı durumlarda. Ee, bu bana çok yanlış geliyor. Yani her anlamda yanlış. Ee, hatta geçen bir komediyenin e, kaydını izlerken de bir şey söyledi. Yani Türk insanı gerçekten bazı kişilerin para kazanmasından rahatsız oluyor. kimden para kazanmasından rahatsız olmuyor. Ve bazı durumlarda rahatsız oluyor. Çünkü bu mesela... En rahatsız olunmaması gereken durum. Tabii ki de para kazanmalısın bunlar. Neden? Çünkü o kazandığın parayla aslında gideceksin. İnsanlar çalışıyor. Onların maaşını veriyorsun. İşi büyüteceksin vesaire vesaire. Ee, ama para kazanana karşı bir güvensizlik var. Yani sorsak insanlara bunu paralı mı yapmalı, bunu ücretsiz mi vermeli, ücretsiz vermeli derler. Halbuki parayla yapmanız belki çok daha doğru. Herkes açısından. Gibi gibi boyutları var. Çok uzatmayayım. Ee, Barış'a pas veriyorum buradan. Barış, hem bu konuyla ilgili düşüncelerini açıkçası duymak istiyorum, merak ediyorum. Hem de şu ana kadar konuştuğumuz Türkiye'deki vaka artış hızının böyle olması, bizdeki hangi özelliklerle alakalı, 48 saat hiç çıkma durumu nasıl bir e, haleti ruhuya yaratıyor? Şimdi aslında Türkiye'nin bütün dünyaya e, koronavirüsten nasıl ölünür dersi verileceğini bundan bir hafta önce yaptığımız görüşmede konuşmuştuk. Türkiye bu yolda emin adımlarla ilerliyor. E, farklı ülkelerle karşılaştırmalı e, grafiklere baktığımız zaman Türkiye'nin tüm diğer ülkelere göre vaka sayısı konusunda çok daha e, tırnak içerisinde başarılı bir performans sergilediğini görüyoruz. E, Önlü sayılarıyla ilgili henüz e, bunu destekleyecek bir e, istatistiki veri yok elimizde. Fakat yaklaşık Türkiye'de 15 gün ileride olan İtalya'da bugün açıklanan ölüm sayısı 889 kaldı ki yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta için İtalya'da artık körbün yataya geçtiğine dair bir takım iddialar vardı. Ben de yine geçen haftalarda yaptığımız konuşmalarda şunu söylemiştim. Körbün yataya geçmesi ya da dikey seyretmesi ya da inişe geçmesi vesaire bunlar kendiliğinden olan şeyler değil. Bugün Almanya'ya baktığımızda, bugün Güney Kore'ye baktığımızda, bugün Çin'e baktığımızda orada gördüğümüz grafiği biz bir verili data olarak kabul etmemeliyiz. O bir çabanın sonucu, o evet. alınan önlemlerin sonucu. Eğer o önlemler alınmazsa, eğer o çaba sarf edilmezse, eğer o organizasyon kurulmazsa, ben Söyleyebilirim ki öldüreceği maksimum sayıda insanı öldürene kadar o kör e, aşağı doğru inmeyecektir. Tırmanmaya devam edecektir. E, Türkiye'de de açıkçası bu yönde çok fazla bir işaret görmüyoruz biz. E, çünkü hala e, bu hammer dediğimiz yani baltayı vurup hayata durdurma e, yoluna gidilmediğini e, izliyoruz. Böyle olduğu zaman da işte bu adım adım adım adım yapılan bir takım hamlelerin bir sonuç yaratmadığını ve hastalığın hızlı seyrine devam ettiğini görüyoruz. Daha önce de konuşmuştuk, en kısa zamanda baltanın vurulması, hayatın durdurulması ve hastalığın mutlak suretle ilerlemesinin durdurulması gerekiyor. Aksi takdirde sonuçları Türkiye için çok yıkıcı olacaktır. Az önce konuşurken hemen Türkiye'de işletmelerin çok kalabalık olduğunu söyledi. E, haklı olduğu bir taraf olabilir fakat DİSK'in açıkladığı son rakamlara göre Türkiye'de işsizlik oranı 21.8 yüzde e, ve 7.5 milyon e, işsiz olduğundan bahsediliyor. Ki, genç işsizlik oranı değil toplam işsizlik oranı mı? Evet, evet öyle. E, hatta yani bu, bu arada e, eğer bir e, te, pazarda mesela tezgahınız varsa ya da işte bir el arabasında bir şey satıyorsanız ya da üretilme potansiyeli olan bir kadınsanız fakat ev içi emeğe mahkum edilmişseniz bu sayıların içerisinde sizin adınız geçmiyor, siz sayılmıyorsunuz, öyle düşünelim bu sayıyı. Yani en iyimser bir tahminle bu sayının iki katı kadar olduğunu, yani Türkiye'de aslında 15 milyon işsiz olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Dolayısıyla Türkiye'deki işletmelerin kalabalık olması son derece anlaşılabilir bir şey. Aslında buradan birazcık e, Cera'nın söyledikleri de e, çağrışım yaptı bana. Yani Türkiye'de hala e ya kapıda... Cera bu arada Ceyle değil, Ceyle. Cera değil mi? şey Ceyle. E, hala Türkiye'de e, bütün gün kapıyı açıp kapatması için, birisi geldiği zaman e, düğmeye basması, arkasından kapının kapandığından emin olması için kapıya dikebileceğiniz ve e, ayda yaklaşık 2500 lira maaş vererek çalıştırabileceğiniz 15 milyon tane insan var. Hatta daha bile fazlası var. Dolayısıyla e, yani Türkiye'de bir takım şeylerin teknolojiyle çözülmesine ilişkin adımlar evet takdirle karşılanıyor. Fakat e, diğer yandan ülkenin sosyolojik ve ekonomik gerçeği e, bunların e, çok da gerçekçi olmadığına da işaret edebiliyor zaman zaman. Burada Elbette bir parantez açıklayayım. Şey, bunun da alıcısı var vardır mutlaka ama e, yani emeğin halen çok ucuz e, ucuza alınır satılır bir şey olması. Ve kitlelerin hala ucuz emek üretebilecek seviyede eğitim politikalarıyla e, oyalanmaları aslında e, hani, problemin e, temelini, özünü oluşturuyor. E, şunu girecektim araya sağol için. E, şimdi geçen bunu düşündüm. İngiltere'de orta sınıf, e, buradan işte e, çok büyük şehirlerinden bir tanesinde yaşaması bile yaşayan e, birisi ayda... 100'er, 200'er pound köşeye koyarak e, ve bunu birazcık daha uzun bir süreliğine yaparak e, böyle 4.000-5.000 poundluk bir küçük sermaye ile e, Çin'den bir şey ürettirebilir. E, onu burada satabilir, üzerine bir şeyler yapabilir vesaire. E, Çin'deki birisi bunu yapamaz. Çünkü... O makine, makine öyle çalışmıyor. Yani döviz kurunun aslında e, yukarı, yani ülkelerin arasındaki hiyerarşik durumla da biraz alakalı. Zaten bu denklemi tersten de okumak mümkün. İş gücünün ucuz olduğu yerlerde teknoloji ürünlerinin üretilmesi de aslında aynı kapıya çıkıyor. Ama öbür taraftan bakınca da teknoloji üreten yani eliyle onu bir araya getiren işte Endonezya'daki, Çin'deki, şuradaki, buradaki, Hindistan'daki kişiysen Teknolojiyi satın alamıyorsun. Çünkü zaten o teknolojiyi üretmek için en başta insan gücünü harcama pozisyonundasın. Orada bir paradoks var. Bilmiyorum, çok iyi ifade edemedim belki ama e, zaten kendisi adam zamanını satıyor, teknoloji üretiyor, teknolojiyi dünyaya satıyor. O yüzden kendi iş gücünü teknolojiyle e, yerini değiştirmesi onun ekonomisinin ölçeğinde çalışmıyor. Çalışmadığı için de o dükkanda aynı dükkanı Fransa'da birisi işletirken 3 kişiyle işletebiliyor belki. Ee, insanlarda da belki sakin. Hindistan'da ya o, o iş modeli çalışmıyor ya da belki 20 kişiyle çalışıyor gibi düşünüyorum ben. Ama aksine ikna edilmeye de açığım. Ee, barış eklemem varsa lütfen söyle sonra Levent'e pas verelim. Bu, bu konuyla ilgili ekleyeceğim bir şey yok zaten. Yani bence konu yeterince açık burada. Ee, ama devamında söylemek gereken bazı şeyler var. O da şöyle. E, yani bugün Türkiye ile ilgili bence çok e, Umarsızca yapılan bir takım yorumlar var ve bu yorumlar genellikle belli bir kesimden geliyor. İşte o en son geçen programda gösterdiğimiz cep telefonu datasına dayalı e, kimlerin evinde kaldığını, kimlerin evinden çıktığını gösteren harita vardı ya İstanbul haritası hatırlarsınız. İstanbul'un güneyi yem geçildi. İnsanlar evlerinde kalıyorlardı. İstanbul'un kuzeyine doğru gittikçe haritanın kızardığını görüyorduk. E, çünkü o insanlar evlerinde kalmıyorlardı ve bunu işte sahile gidip halay çekiyorlar falan diye anlatmaya çok teşne bir e, sınıfsal durum var Türkiye'de. E, bu beni çok sinirlendiriyor açıkçası çünkü işin gerçeği bu değil. Oradaki insanlar e, bütün diğer haritalarla üst üste koyun. Yani mesela Türkiye'nin İstanbul'un gelir seviyesi haritasıyla, İstanbul'un mavi yakalı çalışan e, haritasıyla üst üste koyduğunuz zaman hep aynı görüntüyü veriyor. Burada bu insanlar aklı selim olmadıkları için dışarı çıkıyor değiller. Bu insanların aklı selim davranma lüksü olmadığı için dışarı çıkıyor bu insanlar. Yani bu insanlar çalışmak zorundalar. Eğer siz insanlara ölmekle açlıktan sefil olmak, çocuklarına bakamamak, kirasını ödeyememek, elektriğini faturalarını karşılayamamak arasında bir seçim yapmaya zorlarsanız, o zaman bu seçimin ne olacağını hepimiz biliyoruz. Her sorumlu ebeveyn gibi, bütün anne babalar mutlaka çocuklarını aç, açıkta bırakmamak için kendi varlıklarını, kendi hayatlarına tehlike yaratacaklardır. Burada sorumluluk kesinlikle bireysel bir sorumluluk değildir. Burada kamusal bir sorumluluk vardır. Bu kamusal sorumluluğunda sorumlusu, yani yerine getirmesi gereken merci bellidir, devlettir. Devlet Türkiye'de ısrarla e, bu sorumluluktan kaçıyor. Dün e, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı'nın yaptığı konuşma, bir kez daha hiçbir şey söylenmeyen, ee, gerçekten virüsün e, yayılmasını önlemeye yönelik hiçbir tedbirin, gerçekçi bir tedbirin açıklanmadığı, e, bir yani sadece yapılmış olsun diye, sadece ekranda gözükmüş olsun diye yapılan bir konuşmadan ibaretti. Halbuki yapılması gereken açık ve nettir. Türkiye eğer 2019'da yaptığı gibi iki sınır ötesi operasyonu 2020'de gerçekleştirmezse, bu ülkedeki herkesin önümüzdeki 3 ayı, belki 4 ayı, belki 6 ayı evlerinde minimum giderlerini karşılayarak geçirebileceği bir asgari vatandaşlık ücretini her haneye verebilecek güce sahiptir. Sadece iki sınır ötesi operasyonu yapmaması durumunda bile. Tablo çok açık, hesap çok net. Bu bir tercih meselesidir, bu bir ideolojik eğilimdir, bu bir politik tercihtir. Türkiye bu tercihi şu anda başladığımız günden beri en azından üç haftadır diyebiliriz artık herhalde bugün itibariyle bu yönde kullanıyor. Ama bu yönde kullanılması Türkiye'yi Pakistan, Hindistan gibi ülkeleri dışarıda tutuyorum. Oralarda neyin yaşanacağını asla bilemeyiz. Ama onun dışındaki modern dünyanın en kötü koronavirüs sınavını veren ülke yapacaktır. Ve bunun sorumlusu bu kararı vermeyen, baltayı vurmayan, hayatı durdurmayan, sorumluluğu üstüne almayan devlettir. insanlar değildir. Yoksa hiç kimse ölmek, hiç kimse hasta olmak istemez. Levent, ne düşünüyorsun? Mikrofonun kapalı. Aynen, pardon. Şöyle ufak ufak bazı notlar çıkardım da bence şöyle olması gerekiyor. Barış'ın da son noktasına çok katılıyorum. Ee, mesela toplumsal bilinci kuvvetli olan ülkelerin e, halkıyla bilinçlenerek ilerlemesi daha mantıklı. Toplumsal bilinci zayıf olan ülkeler ki Türkiye bunlardan bir tanesi ağırlıklı gelişmekte olan ülkeleri bu sınıfa ayırabiliriz. Tamamen tepeden bir lockdown gelmesi gerekiyor. Böyle arada kaldığı zaman kimse... ...o kurala uymaya da biliyor. Güzel ee, hani Biz geçen hafta şunu gördük. Yani bireysel karar alma kültürünün çok oturmadığı bir yerde... ...ya kanun gibi kesin yasak gelmeli... ...kişiye bırakılmamalı aslında. Kesinlikle. Aynen öyle. Mesela biz bu ülkede şunu gördük. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bir Karadeniz şehrinde olması lazım. Parklardan bankları söktüler. Ee, yaşlılar gittiler yere yattılar. Ee, yani özellikle hani ölümlerin olduğu haftadan bahsediyorum. Ee, bu da bana şunu yaratıyor. Bu ülkenin e, kültürel bir çocuksuluğu var aslında. Ne demek istiyorum? Çocuksuluk derken. Biraz irrasyonellik çocuksuluk kültürel bahislarının yüksek olması aşırı duygusallık Almanya bizi kıskanıyor demek e, duygusallık işte duygusallık biz bundan sonra Avrupa'ya Amerika'ya sırtımızı döneceğiz tamamen işte Avras yıcıya deniyor tırek içerisinde yeni işte politik jargonda işte kendimizi Çin Rusya, ee, ...İran eksenine doğru e, döndüreceğiz diyen bir zihniyet var. Neden irrasyonel bu arada? Biz e, ihracatımızın çok küçük bir kısmını Çin, Rusya ve İran'a yapıyoruz. Çoğunu Av Avrupa'ya ve e, Amerika'ya yapıyoruz vesaire. hani baktığımız zaman... Ee, ama bu anlaşılabilir bir şey çünkü Türkiye'de toplumsal kültür hiçbir zaman oturmadı. Türkiye derken Türkiye'nin modernleşmesini aslında geç Osmanlı döneminden itibaren alabiliriz. Bu halk ne zaman ayaklanmaya kalksa, ne zaman kendi kurallarını, kendi anayasalarını, kendi şartlarını alttan yukarı doğru yaratmaya kalktığı zaman her zaman çok sert bir şekilde bastırıldı. Yani bu ülke ve hani daha öncesinde de aynı Osmanlı'da aynı bir Türkiye'de şiddetli bastırmaları gördük ve bu da anlamda halk zayıf, devlet çok güçlü oldu. Hani işte insanı yaşat ki devlet yaşasın muhabbeti var özellikle hükümetten çok duyduğumuz. Tamamen devletçi ve tepeden gelme bir yaklaşım baktığımız zaman. Böyle küçük notlara bakıyorum. İkinci sebeplerinden bir tanesi de şu. Biz 1980' Efendim, Bir sonraki Hı. maddeye geçmeden önce şu kültürel çocuksuluk kavramını çok sevdim ve çok benim kişisel gözlerimde de örtüştü. Onu biraz daha açabilir misin? Var mı o konuda söylemek istediğim başka şey? Tabii. Yani o konuda söylemek istediğim şey şu. E, kültürel çocuksuluğu derken, e, güzel bir anekdot. Hatta bizim grubumuzla da paylaşmak istiyorum. Nereden geldiğini söylemeyeceğim. Çünkü hani bu kayıt e, açılacağı için. 1 Mart tarihinde bir WhatsApp grubu. E, orta yakın çevremden gelen bir WhatsApp grubu. Corona virüsü Türklere bulaşır mı diye bir yazı. Burada uzun uzun size okumayacağım ama gruptan paylaşacağım. Tarih 1 Mart, daha bir vaka almamış. Bözgün bir ölüm olmamış. Özetle şunu anlatıyor. Ee, i̇lk iki cümleyi okuyacağım. En sonunda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim. Virüs ırk seçer. Korona ee, 2019 bizi seçmeyecek. İşte Alman fizik antropoloğu varmış. Egon Fryer diye biri. İşte insanlığı ırklara ayırmış. Ve bizim gelmiş olduğumuz ırki biyolojik e, şey e, buna müsaade etmezmiş vesaire. E, adamı bir search ettim. 1800'lerin sonunda Eugenics hareketi, özellikle işte Almanya, İtalya gibi işte ne bileyim kantonların birbirleşmesi ve işte milli birliğin oluşturması noktasında hani böyle ciddi anlamda ıkçılık başlıyor. Yıkçılık sadece Hitler'le, Mussolini'yle başlamıyor. 1800'lerin sonundaki ulus devleti inşası ile alakalı bir takım ideologlar tarafından hani nasıl diyeyim oluşturuluyor. işin hani daha felsefi ve şey zemini psikolojik zemini. İşte bu bahsedilen antropolog tamamen Hitler'in nazi ideolojisini meşrulaştıran kişilerden bir tanesi. Yani insanlar bilip bilmeden işte bize bir şey olmaz, Türklere bir şey olmaz tadında böyle bir çocuksuluğa da girebiliyorlar. Aslında aynı konunu biraz daha açmak noktasında şöyle. Bizim kültürümüz ve toplumumuz böyle aşağı yukarı 80 darbesinden sonra biz çok ciddi krizler görmedik. Ekonomik krizler gördük ayrı mesela ama bu bizde de melankolik bir hayatta kalma şeyi yarattı. Ee, yani dolayısıyla at, yani Gezi'yi gördük ama Gezi'nin 2-3 hafta sonra insanlar işte Gece Kulübü'ne bara gittiler ya da e, biraz daha işte orta kesim ya da ne bileyim gelir seviyesi biraz daha düşük olan kesim bir şekilde hayatta kalmaya çalıştı vesaire. Hani biz çok ciddi savaşlar görmedik, iç savaşlar görmedik, açlıklar, kıtlıklar görmedik. Biraz daha hani Economics of Abundance denir ya hani bolluk ekonomisi vesaire gördük hani aslına bakarsanız. Dolayısıyla da bu tarz böyle mega trendleri anlayabilecek mega problemleri, mega disasterleri idrak edip ona göre kendimizi konumlandırabilecek bir durumumuz da olmadı. Bu tabii ki kültürel duygusallıktan bağımsız olarak anlatmak istediğimiz şey. Ya bu arada Mesela... bolluk gördük diyorsun ya bunu neye dayanarak söylüyorsun? Bolluk dediğim şey şu... Ee, şeyden e bahsetmiyorum. dönem hani bugün 100 liraya aldığın şeyi 20 yıl önce 10 yıl önce çok daha fazla şey alıyordun hani kesinlikle yıldan yıla e, şey azalıyor hani e, özellikle gelişmekte olan ülkelerin satın alım gücü azalıyor vesaire o ayrı mesele ama benim e, bolluktan kastım şu mesela 30-40 lılı yıllarda ee, hani savaş bitmiş olsun ya da nasıl diyeyim hani üretimin az olduğu zamanlarda belli bir işte malzeme işte atıyorum kot pantalondan tut şekere kadar işte una kadar ekmeğe kadar ulaşımın azalmış oluyor şu an ki üretim ekonomisinde her şeye çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsun. Ee, hani baktığımız zaman yoksa şey de değil mi yani Türkiye'deki eşitsizlik, gelir dağılımındaki işte düzensizlik vesaire noktası değil ama hani savaş döneminden çok daha farklı bir bolluk ekonomisi var. Bu arada bolluk ekonomisi demek herkes ferah bir şekilde e, yaşıyor anlamına kesinlikle gelmiyor. Hani yani Bundlesli economies of scarcity farklı şeyler ya Savaş dönemine kıyasla ciddi bir bolluk deneyimlemiş yani ona kıyasla ciddi bir bolluk var. Tabii. Bir de belki... Benim bahsettiğim özel öncesi dönem. Hani Türkiye'de internet yok, kredi kartı yok, bilgisayar yok, doğru düzgün üretim yok, doğru düzgün işte özel sermayeli şirketler çok az vesaire vesaire. Bollukla yani hani şu an ilk defa tanıştı aslında o dönem demek belki daha net olabilir. Aynen öyle. Bir de e, galiba Çera'a bahsederken aklıma güzel bir örnek de geldi. Şu an işe gitmek zorunda olan insanlar açısından. Kod taşlamak gibi bir şey. Kod taşlayanlar neden 21. yüzyıla hala kod taşlıyor? Çünkü başka yapabilecek hiçbir şeyleri yok ve kendilerine zarar verdiklerini bile bile hala kod taşlama ...işine devam ediyorlar. Şu an insanlar para kazanmak zorunda. Güzel bir yazı var Diken.com.tr'de. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki... ...işte bir e, part-timer olarak gelen... ...aslında Ankara siyası aldı ki... ...bir hukukçu. Evde kalmak anayasal bir haktır diyor. Yani eğer senin hükümetin diyorsa... E, ...dışarı çıkmayın. Çünkü dışarı çıkmak sağlığa zararlı. Bir taraftan çok konfliktçü bir şekilde... Senin dışarı çıkma, çıkmak zorundaysan çalışmak için, işvereninden dolayı. Sesin gitti Levent. Mikrofon çıktı galiba yerinden. Kaybettik seni. Okay. E, Dolayısıyla şey diyor adam, onu da gruptan paylaşacağım. Evde kalmak anayasal bir haktır diyor. Mesela benim annem de babam da çalışıyor. Yaşları genç sayılır. E, biri 61'li, diğeri 65'li. Özel şirketlerde söylüyorlar ve işe gidiyorlar yani çünkü gitmeleri gerekiyor vesaire vesaire. Ee, son olarak mesela Margaret Thatcher Tory Parti üç kere seçim kazandı. Her seçimde e, işçiler daha çok ayaklandı, işsizlik daha çok arttı. Ama demek ki yani toplumsal bilinç de, demek ki işte İngiltere toplumunda çok daha farklı bir noktadaydı demek ki 1970'lerde. Yani şu an Türkiye'de de olduğu gibi. Dolayısıyla halk daha farklı bir noktaya doğru da gidebiliyor. Ee, bu arada yayınlanacağı için e, bir tane anekdotum var ama bazı hani, e, küfürlü tabirler içeriyor o yüzden size <gülüyor> e, gruptan aktarırım OZ'e. O yüzden e, şey yapmayacağım. Hani bu İzle, bulunduğumuz... soru dedim. Çok merak ediyor olurdum şu anda. Ama bence yani yaz... sen söyle ben gerekirse orayı bipliyim ya yani. yapalım mı? Gerekirse keser. Şimdi bu da benzer hani toplumsal fayda sağlayan şeylerden para kazanmak kazanmamak noktasını şey yaptık ya bazı insanların para kazanması işte hoşumuza gidiyor. Bazısı hoşumuza gitmiyor vesaire gibi. Şöyle bir tabir var. Genel Türkler için söyleniyor. Kendimi ve sizi tenzih ederek söylüyorum. E, Türkler için şu deniyor. Yani aslında bakarsan e, bir taraftan inanılmaz böyle ataerkil bir duygusallığımız var. E, ama bir taraftan da bir hükümet, bir müteahhitler, bir işte bu şeyleri beş müteahhit var ya, e, bütün şeylerin verildiği, kamu ihalelerin verildiği, hani böyle bir zamlar, onlar bunlar, hani böyle herkesi kimse ses çıkarmıyor ama ona rağmen de hani gayet konfliktü bir şekilde çok daha farklı hassasiyetler de var gibi gibi. Ee, son olarak da şununla e, sözü e, teslim etmek istiyorum. İnsan aklı bence e, rakamları anlayamıyor. doğal olarak biz bile e, entelektüel seviyesi ortalama çok üzerine insanları olarak anlayamıyoruz. İnsan ömrü 80 yıl işte e, milat 2000 yıl öncesi işte yazı 4000 yıl önce 5000 yıl önce icat edilmiş vesaire vesaire ama bence dünya şeyin yani big Bang'in oluşu 13.4 milyar yıl İ homo sapiensin evrimleşmesi 200 bin yıl. Yani dolayısıyla insanlar böyle logaritmik ve büyük rakamları anlayamıyorlar. Bir şeyin aritmetik oluşu ve eksponansiyel oluşu anlaşılamayı biliyor. Küçük hepinizin bilmiş olabileceği bir anekdot. İzleyenlerimiz ya da dinleyenlerimize feyiz olabilmesi için şey yapıyorum. Bir tane 1 milimetrelik bir mukavvayı ortadan ikiye keserek katladığınız zaman 38.4 kere yaparsanız bu işlemi aya gidiyor. E, bu inanılmaz bir şey. E, dolayısıyla da hani insan aklına biraz daha rakamları anlatmak, eksponansiyeli ne olduğunu anlatmak. Dolayısıyla aslında matematik ve bilim e, şunu dünyayı idrak edebilmek için de çok önemli e, bilgiler diye düşünüyorum. E, bu şekilde devretmiş olayım sözü. Şöyle bağlayayım ben de, bu bilim kurulu üyeleri istifa etsin gündemi var şu anda Türkiye'de. Bu bilim kurulundaki kişiler kimdir, ne değildir çok da yakından araştırmadım ve detaylı da bilmiyorum. Bilen var mı ve neden böyle bir gündem yapılıyor? Çera, Barış var mı bir konuda bir yorumunuz? Tekrar söyle Çera. Vallahi hiç duymadık yani bilim kurulu ve kimliği. Hep bilim kurulu, bilim kurul Zaten hmm. böyle her olayda birileri meşhur olur ya. Şimdi bilim Hı -hı. kurulu ile Sağlık Bakanı meşhur ama... Ya bilim... ben bir bilim kurulu... Bir şey söyleyeceğim. Bence bizim bunu bilmiyor bizim ayıbımız mı bilmiyorum ama bence değil. Çünkü ben... Ne zamandır var bu bilim kurulu? Ben... Ya bir anda çıktı böyle bilim kurulu diye. Muhtemelen evet. insanlara bir akil insanlar var diye bir bir şey de yani vardı da bizim mi haberimiz mi yok yıllardır? Ben bilmiyorum belki bizim eksiktiniz yani. Ya ben de istiyorum. Garip garip yani. Okey. İsterseniz isterseniz ben, bu... ben müsaade Duruş, ederseniz söyle. ufak araya girebilir miyim? Tabii ki. Ya bu çocuksu, şımarıklığı Türk insanının ve bunun arkasında işte ciddi krizler yaşanmaması falan filan hikayesini birkaç tane tarih vererek tekrardan düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz değil mi Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu, 1925 Şeyh Sayit, 1937 Dersin, 1900 39-45 İkinci Dünya Savaşı her ne kadar girmesek de çok kötü etkilendiğimiz bir dönemdir. 55-67 Eylül olayları, 1960-27 Mayıs darbesi, 1971-12 Mart muhtarası, 12 Eylül 1980, sonrasında bir iç savaş dönemi, neredeyse 30 sene süren, Arada bir 17 Ağustos 1999 depremi, sayısız ekonomik kriz, ben bu yoruma hiç katılmıyorum. Türkiye insanı korkunç badireler atlatmıştır, kurulduğu günden beri Türkiye Cumhuriyeti. Hala bu badirelerle cebelleşmeye devam etmektedir. Bence koronavirüs de bu tarihlerin yanındaki yerini alacak. Bizden sonraki nesiller bu tarihlerin arkasından bugünlerden de bahsediyor olacak. Ya benim şöyle iki tane yorumum var. Sonra Levent cevap vermek istiyorsa versin. Ee, bir tanesi benim, e, hatta da cultural maturity diye not ettim. Kültürel çocuksuluktan anladığım şey, senin bu anladığın şeyden biraz farklı barış. Belki bilmiyorum Levent'in aktarmak istediği seninkine daha yakında olabilir ama benim anladığım şey şu. E, ortalama bir Türk insanına baktığımda ben birçok ortamda ki yani evet... E, gezdik, dolaştık ve birçok insanla da tanıştık gerçekten. Bunu ayrıcalıklı bir sınıftan bakarak söylemiyorum. Ortaokul ve lise döneminde bizim erkek muhabbeti yapar gibi atıştığımız, birbirimize şakalaştığımız halet Ruhiye büyük bir grup insanda 30'a geldiklerinde bitmiyor. Yani o devam ediyor. Yani hatta futbol kültürüyle devam ediyor belki. İşte belki dışarı çıkma kültürüyle devam ediyor. 40'ında, 50'sinde, 60'ına geldiğinde de hala ergen, 17-18-20 yaşındaki gençlerden çok daha farklı davranmayan bireyler görebiliyorum ben Türkiye'nin birçok yerinde. Sadece Anadolu'da değil, birçok yerde. Bunu işte kadın hakları konusunda görüyorum. Bunu genel insan hakları ve hayvan hakları konusunda görüyorum. Bunu kendi hayatıyla ilgili sorumluluk almak ve işte Evine iyi bakmak, ailesine ve akrabalarına karşı sorumlulukları yerine getirmek noktasında görüyorum. Bunların hepsinde bir böyle bir çocuk suluk bir tür. Bir tür böyle hala lise ergeni gibi, lise ergeni kalitesinde kararlar alma, lise ergeni kadar mantık yürütme seviyesine kitlenmiş bir ama yaşı aslında 40 olan, 50 olan, 60 olan bir grup insan görüyorum. Benim bundan anladığım buydu. Ee, tabii Levent bundan hangisini kastetti ee, bilmiyorum. Çok kısaca hani şey yapmadan, e, Bence de farklı noktalar bende de hani barışın söylediklerine katılım benim kültürel çocuksuluktan kastım şu referansını dinden almak. referansını işte hemşerilikten lokasyondan almak. İşte Almanya bizi kıskanıyor demek. Hani insan şey değilsi geliyor Almanya bizi kıskanıyor denize. İşte ulan nereye kıskanıyor? Adamlar her yıl 50 milyar dolar, işte doların üzerinde cari fazla veriyorlar vesaire Hani diğer yaptıklarını şey yapmayacağım. İşte bir tane kendini bilmez bir profesör çıkmış şey diyor. Biz doğanın dengesini değiştirdik. Buraya kadar doğru evet insanlık doğanın dengesini değiştirebilecek bir güç oldu ama şunu söylüyor. Ee, mesela işte su aşısı, sıtma aşısı. Ee, mesela su çiçeği diye bir hastalık çıkarmış Allah diyor. Ee, biz ama e, dünyanın dengesini bozmuşuz. Ona karşı gelmişiz, aşı yapmışız diyor. CNN Türk'te konuşan korona programında bir tane profesörden bahsediyorum. Şimdi bunlar kültürel çocuksuluk. Ve bu kültürel çocuksuluk dinner table'larda anne baba çok, çocuk konuşuluyor. Bu e, şeyler nasıl diyeyim, bu dogmalar kahve sohbetlerinde konuşuluyor. İşte chat roomlarda konuşuluyor vesaire. Ve öyle olunca işte Türkiye bir şey olmaz. İşte kadın erkek eşitsizliği, kadın cinayetleri, onlar bunlar vesaire gidip geliyor. Evet burası çok ciddi badireler atlattı. Ama genelde e, derin devlet, e, ülke yönetimi, hükümet ve bir grup e, bilinçli azınlık arasında gitti geldi. Türkiye'nin %70'i, 80'i bence. Ee, genelde bir oraya bir bu yana e, birazcık rüzgarda savruldu diye düşünüyorum. E, genel olarak yorumum bu. Ya Bu işin e, toplumsal psikolojisiyle ilgili izninizle birkaç gözlemimi paylaşayım. E, kendini diğer insanlardan aşağılık hissetmediğin noktada onlara üstünlük taslama ihtiyacında da olmuyorsun. ...ne kadar tehdit altında hissedersen kendine, ne kadar aşağılık olabileceğinin korkusu içerisinde yaşarsan... ...o duygu çok çirkin bir duygu olduğu için ve çok zayıf ve kötü hissettirdiği için... ...tam da bunun ters köşesine itiyorsun ve diğer insanlardan üstün bir şekildeymiş gibi... ...onlardan daha iyiymiş gibi kendini konumlamaya çalışıyorsun. Hı. Bu aslında e, hiç uzakta bir konu değil, çok bireysel bir konu ve duygusal olgunlukla alakalı. Yani bazı şeyleri olduğu gibi kabul etmek, kendinle barışık olmak ve duygularını regüle edebilmekle alakalı aslında. En önemlisi de öfkeyi yönetebilmekle alakalı. Şimdi bu anlamda da baktığım zaman ben gerçekten ki yani sonuna kadar 99.5 her ki 15 yaş öncesindeki hayatını Türklerle geçirmiş bir insan olarak ve büyümüş bir öyle bir ortamda büyümüş bir insan olarak söyleyebilirim ki Türklerin duygu regülasyonu Dünya ortalamasının altında benim gördüğüm kadarıyla. Bu iyi veya kötü olabiliyor kontekstine göre. Kendi içerisinde belki tek başına kötü bir şey değil. Ee, ama ciddi anlamda orada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani o e, oto kontrol e, yeri geldiği zaman birazcık e, soğukkanlı kalmak, geri adım atmak e, vesaire vesaire. E, diğer taraftan çok kriz gördüğü için belki ciddiye almama durumu da olabilir bu mevzunun içerisinde ama o tabii başka bir durum. E, Barkan sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Yani Bilmiyorum, katılmadığın şeyler olabilir, e, duymak isterim. E, yani o çocuksuluk ve duygusallığı bence çok iyi özetledin. E, sebebi gerçekten o. Bu, daha iş başlamadan işte Sağlık Bakanlığı'na çıkıp biz bu koronayı iyi yönetiyoruz, işte dünyanın diğer ülkelerine kıyasla çok iyi noktadayız diye açıklamalar yapması konuyu ne kadar yanlış anladıklarını ve ne kadar duygusal kararlar verdiklerini de gösteriyor aslında. Ben siz konuşurken birkaç not almıştım aslında onlarla ilgili bir şey söylemiştim. Bir saat on dakika oldu. Herhalde sen kapatıp ikinci bölüme de geçmek e, istersin Az sonra. Zaten şey ilk on dakikası bizim için bir introduction'dı. Muhtemelen kayıtta olmaz. Şöyle bir beş on dakika içerisinde en fazla bu hmm. roundu kapatmış oluruz. O yüzden okay, kapatmış. Yani yorumun varsa söyleyebilirsin. Çera'nın bir, bir söylediği şeydi ile ilgili bir not aldım ama onunla, onunla ilgili konuşmak istiyorum. Bu evden çalışma konusu ve e, verdiği örnek işte üretim çalışanlarını eve gönderememe konusu. E, şimdi bunun bir şey tarafı var, bir iş sağlığı, iş, iş, işçi güvenliği e, ve işçinin değeri konusu var. İkincisi de evden çalışma kültürü e, konusu var. Şimdi... E, Türkiye'de öncelikle bugüne kadar evden çalışıyorum demek eşittir, yatış yapıyorsun, evden çalışmıyorsun aslında gibi bir bakış açısı vardı yani evden çalışmak ya da orada produktif işte bir uh, video konferensin üzerinden uh, bir saat bir e, toplantı yapıp onun üzerine Evden çalışıyorum. Paralelip... Ama böyle bir göz kırpma ile birlikte yani. Değil mi? Ha, falan, hani, hala evet. hala öyle. Ozan'la baya yakından tecrübeliyiz bu konuda yani. yani hı hı hı. Ne zaman bir iş bulacaksın acaba der gibi herkes yani evden çalışıyorum dedi. Evi kaçta açıyorsun esprisi vardı ya çok komik bence doğru. Evet. Yani algı biraz o hala. Çünkü şirket süreçleri buna göre dizayn edilmemiş. Türkiye'deki özellikle orta seviye şirketler. Hani insanların da tutup videokonferensi üzerinden karar alıp, produktif bir iş çıkartabilecek hiç noktada değiller. Burada bazı uluslararası şirketleri işte, konsultant şirketleri bilmem ne vesaire vesaire çıkartabiliriz. Geçen gün kuzenimle sohbet ediyordum. O da bir orta seviye bir şirketin CX olsun diyelim. İşte marketing ve satış direktörü. Bana şey dedi, Barco dedi, ''Şu anda patronlar, çalışanlarına inanılmaz güvensiz noktadalar.'' dedi. Böyle başladı konuşmaya. Sonra dedi ki, ''Benim birkaç tane tuğla ihtiyacım var.'' dedi. ''Şimdi insanlar evden çalışıyor, iyi, hoş, güzel de. Ben evde ne yaptıklarından tam emin olamıyorum.'' ''Evde yatarak bilgisayarından iş mi yapıyorlar? Yemek mi yapıyorlar? Aynı zamanda ya da işte... Nasıl harcıyorlar vakitlerini ben bunu ha. görmek istiyorum dedim. Adam yani. değil mi aslında? Bir patronu rahatsız ediyor. Çalışanının maili <gülüyor> yazarak evet, evet. yazması. Yaz ya. Time, time Doktor. Şimdi e, konu şey. Yani çok belli ki insanların e, produktif olup olmamasını ölçme problemi değil bu söylediği şey. Gerçekten sanki ofisteymişçesine onun fiziksel olarak yaptığı hareketleri gözlemlemek. Yani şey gibi hani kreşte çocuğu gözlemlersin ya dışarı çıkmasın ama kafasını vurmasın bir yere. Yani bunun tersi. Bilgisayarına ne kadar baktığını falan ölçecek neredeyse. Elinde olsa bunu yapacak yani. Ya ben de dedim ki yani bununla ilgili tool olmaz. yani <gülüyor> Bu çok saç, bu, bu iyi bir soru değil yani. ve bu, Sen işte Slack kullanırsın, işte Asana kullanırsın. Böyle hani illa her şeyi mailden yönetmek istemiyorum dersen, daha farklı tool'lar var, timesheet doldurtursun ama ya şimdi bunu adamın lokasyonunu track etmek ya da ne yaptığını Gözleri kaç derece açıyla bilgisayara bakıyor <gülüyor> ya da işte yatlı yerden mi çalışıyor falan. Yani bunlara bakmak. Ama şeyi de anlıyorsun yani, bu konsör aslında çok da valid yani Türkiye'deki şirketler için. Çünkü daha önce böyle bir şey görmemişler. Düşünsene, hayatı boyunca çalışanlarına hiçbir çalışanın evden iş yapmadığı şirketler var Türkiye'de. O bir çok yaygın. Dolayısıyla buradaki problemi çok iyi anlıyorum. Ceren'ın söylediği şey de aslında mantıklı. İkinci konu da ben aslında bilmiyorum bu e, ücretsizin konusu benim bildiğim kadarıyla işçinin beyanı olmadan ücretsizine çıkartamıyorsun. Bu doğru mu? Yani bu patronun sen ücretsiz izne çıkma opsiyonu veriyorum sana demesine kadar geçerli. Bunu bilmiyorum da burada aslında keşke belirt olsa onun belki bir yorumum vardır iş hukuku başlık bakış açısından. Yani bir şeyler Bu sorayım. arada ara fili gelmişken söyleyeyim. Geçen gün e, bu 5 dolar mı 95 dolar mı şeyi konuştuk ya işte e, predatory pricing vesaire falan. Vallahi hmm. Belit bana haklı olarak kızdı yani. Hiçbiriniz dedi hiçbir şey anlamıyorsunuz bu konudan dedi. Konuşmuşsunuz dedi 20 dakika. Söylediğiniz şeylerin %80'ini yanlış dedi. E, hmm. Bir bölümde... <gülüyor> Yani bir tabii tabii. Bir, bu arada benim eşim yani şey için bu kayıtları yani. Ama öyle bir garanti vermiyoruz zaten yani. Hani, e, tabii yani. tıklar doğrudur diye bir garantisi <gülüyor> yok yani zaten. Yok yok yani hiçbirimiz uzman titriyle değil de işte bir şekilde mantık yürütmeye çalışma titriyle konuşuyoruz ama bir bölümde belki o, o kabul ederse onu da kısaca konuk edeceğim bu konuyu bize bir anlatır. Markan evet. Devam abi. Diğer konu da işte üretim hattındakileri eve göndermeme konusunu söylemişti Çera. O da enteresan bir sorun. Ben Türkiye'de yaşarken bir... E, bir endüstriyel boya bir metalin üzerine endüstriyel boya yapma ihtiyacım oldu ve onunla ilgili fabrika araştırıyordum. Bir tane buldum. Fabrikaya gittim ziyarete. Onun işte fabrikanın sahibiyle konuşacağım vesaire. Ondan sonra <gülüyor> adamla konuşurken yanımıza bir adam geldi. boyacı, boya departmanında çalışan bir adam. Adamın her tarafı boya. Yani suratı falan boya. Hangi departmanda yani... çalıştığını anlayabiliyorsunuz. <gülüyor> Ama ne maskesi var. Ne bir şey var? Ya bu inanılmaz kimyasal bir şey yani. Adam bunu sürekli soluyor. Solumayı da bıraktım. Suratı falan boya yani. O boyanın nasıl çıkacağını falan düşünüyorum ben o sırada. Adam böyle gayet hiçbir şey öpmüş gibi. Abi şunu nereye koyarız falan bir soru sordum patrona. Ben de dedim ki ya bu, bu, bu normal bir şey mi yani? Bu boya sonuçta organik bir şey değil. Soluman çok yanlış vesaire. Niye bunlar maske takmıyor falan. Adam bana şey demişti. Ben de bunlardan çok var dedi. Bunlar diye <gülüyor> insan. <gülüyor> ee, yani ...komik değil aslında, gülmememiz lazım bu konuya. Şimdi bu seviyede çoğu şirket... Şimdi koronavirüs'ten dolayı adamın ellerini antiseptikle yıkayıp yıkamaması... Pardon, e, kaygısı, bunun bundan sonra biraz geliyor bu tarz şeylerden adam. Onlara şey olarak bakıyor biraz, piyon yani. Sacrifice edebilir yani, adamın sağlığını kaybetmesi, ölmesi... Yani hiç için problem değil ya, milyon tane zaten bulur yani. Ona benzer, o işi tam olarak aynısını yapabilecek bir adam. Onlar tane bizim Sesinde. için. Biraz tane. O, o yüzden e, çok çok farklı noktalarda Türkiye bu tarz kararlarda. Yani üzücü, üzücü. Aslında yani, ortada... Bir, bir, bir şaşır... tamam, ben... Çerak bir, bir yorum yapacağım arada, sonra tamam, yani çok kısa bir şey, 30 saniye. Aslında e, böyle doğayla imtihan olan durumlar ortaya gerçek neyse onu koyuyor. Yani sen bir krizle veya böyle bir durumla karşılaşmadığında çıkıp kendi narrativini, hikayeni anlatabiliyorsun Türkiye'nin ne kadar iyi, düzenli, organik olarak gelişen falan filan olduğuna dair. Ama işte bunlar gerçekten turnusol testi gibi. Ne kadar çalıştığım tam olarak gözüküyor. Bu bir tek Türkiye için değil. Bütün dünyadaki ülkeler için bence geçerli. Buradaki eminim buna, yani büyük bir iddialı bir tahminde bulunacağım ama gerçekten neredeyse eminim şu grafiklerdeki koronavirüsün büyüme grafiklerindeki dikliğe bakarak bu dikliklerle ülkelerin gelişmişlik seviyeleri arasında bazı lokal korelasyonlar bulmak muhtemelen mümkün olacaktır. Yani e, çok ilginç bir durum yok o yüzden aslında bakınca e, Türkiye ne kadar yönetebiliyorsa o yönetebilme kapasitesi içerisinde de bunu, bu durumu deneyimliyor yani. Çera. E, Barkın dediğini şöyle tamamlayacağım aslında. Şimdi e, yani işveren olarak Evet doğru. Ücretsiz izini e, işçi inserifinde çıkarıyorsun ama şimdi e, bizdeki durum şöyle. E, yani doğal deminim devam etmesi için e, bir üretim olması lazım. Ben de işçi vicdanen hani e, bu arada devlet bir şey çıkarmadıkça şu an benim çalışanlarım ya da çalışma arkadaşlarım, maaş ödediğim insanlar işe gelmek zorunda aslında. Ama ben e, bu yaptırımı onlara hani vicdanen Uygulayamayacağım için, hani e, demek ihtiyacı ettim ben. Yani i̇ster gelin, ister gelmeyin. Ama tabii e, bir de şöyle bir gerçek var yani sonuçta biz e, evet girişimci falan diyoruz ama yani kaç sıkıntımız, canımız var. Ben şimdi işlerim, hadi abi siz eve gidin iki ay gelmeyin. Demeliyksin maalesef maalesef. Keşke diyebilsem, yani keşke köşede 200 bin dolarım olsa da desem ki abim iki ay gelmeyin, karantinaya girin, ben sizin maaşınızı vereceğim. O yüzden yani bir şey demek zorundayız. Tabii. Zaten ki, e, yani. girişimcilik veya işte orta boy işletme yapmış insanların bildiği e, vatandaşın birazcık anlamakta zorlandığı şey o. Birisi ya işveren, işverense zaten zengin çünkü çalışanına daha çok para vermeli. Vermiyorsa bencil patron. Çünkü işveren. Ya da çalışan. Halbuki o kadar basit değil gerçekten. Bir sürü ortada insan var farklı farklı mücadelelerine eden yani. O yüzden insanların yani ben... para kazanması okey. Ve okey olmalı Doğru. yani. Bir şey mi diyecektin Çerar? Yani hani e, eklenme yapacaktım senin dediğine, açık söyleyeyim hani yabancı yok aramızda ben maaşım belki en son olan insanım. Yani ben önce en ufakların maaşını veririm, daha sonra yukarı çıkarım. En son para kalırsa, eğer atıyorum bir durum varsa o maaşı ben alırım. öte ben zaten her zaman ben onların koruması taraftarım çünkü e, onların biliyorum nasıl para ihtiyaçları var. Tabii. Yani, yani bunlara açık kapı bıraktım ben arkadaşlara, severim de çocukları, genç çocuklar yani derim ki ne yapmak istersiniz? Yani benim gücüm siz eve gidin maaşınızı alın değil ama ister, ister çalışmayın yani aslında böyle yapılabilir. Çünkü onların evden çalışma imkanı yok. Yani bu bir gerçek. Aslında mesele şu yani Çera harika bir insan olabilir ama bir sürü Çera vardır. Bunlar da harika insanlar değillerdir. Aslında bu mesele Çera'nın vicdanına terk edilemez. Yani mevzuyu Kesin böyle doğru. ele almak lazım. Kesinlikle. Yani Kera'nın ne kadar iyi bir patron olduğu onun işçisinin kaderini tayin edemez. Burada başka bir sorumlu var. O sorumluluğun devreye girip sorumluluğu alması gerekiyor. Tabii. Bu Kera'nın da de sorumluluğu değil tam olarak aslında. Aynen öyle. Çok doğru ördelim abi.